Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Uzun zamandır bir kutu açılışı yapmıyorduk. Dedik ki hazır Realme yeni bir saat çıkardı. Bunun kutusunu birlikte açalım. Daha sonra incelemesini gerçekleştirelim. Bildiğiniz üzere mi geçtiğimiz yıl arkadaşlar Realme Watch'u Türkiye'de satışa sunmuştu. Bu saat 600 lira gibi bir fiyattan çıkmıştı. Fakat sonradan fiyat etiketi 300-400 liralar civarına kadar gerilemişti. Şimdi ise karşımızda Realme Watch S var. Yaklaş oğuzcum kutusunu açalım beraber. Aynı zamanda özelliklerinden de bahsedelim yavaş yavaş. Biliyorsunuz arkadaşlar Realme Watch kare dikdörtgen tarzı bir köşeli yapıda ele gelmişti. Fakat Realme Watch'e baktığımız zaman yuvarlak hatlar söz konusu ki bu yuvarlak hatların gayet hoş durduğunu söylemek gerekiyor bir saatte. Şöyle kutumuzu açtık ve bakalım içerisinden ne çıkacak. Daha doğrusu kutusu açmadan önce de şunları da göstermek istiyorum. Zaten saatin özellikleri burada. Belirtilmiş. 1.3 inçlik bir ekranımız var arkadaşlar. Bu ekranın çözünürlüğü 360x360 piksel. Long Battery Life diyor burada gerçekten 15 günlük bir pil süresi sunuyor ki 390 mAh'lik bir pili var içinde ki bu pilin bir akıllı saate göre gayet büyük olduğunu söyleyebiliriz. Suya karşı dayanıklılığı var toza karşı da aynı şekilde arkadaşlar IP68 sertifikası ile korunuyor. Kalp hızı ölçebiliyor ve kandaki oksijen oranını ölçebiliyor. Biliyorsunuz kandaki oksijen oranını ölçmek artık akıllı saatlerde bir moda haline geldi diyebiliriz. Fakat önemli olan bunu uygun fiyatlara sunmak ki bu saatin fiyatını da birazdan sizlere söyleyeceğim. Evet arkadaşlar saatimizi şöyle alalım kenara gayet görüyorsunuz. Şık görünüyor. Birazdan geleceğim ona. Şöyle şunu çıkartabilirsem. Evet çıktı. Şöyle bir manyetik şarj kitimiz var. Bu direkt olarak saat buna şöyle. Evet bakın bu mıknatısız olduğu için zaten oturmadığı zaman dışında kalıyor. Yani sadece evet burada oturdu. Bakın sadece şu şekilde oturuyor. Gördüğünüz gibi tam oturdu. Onun dışında bakın sağa sola kayıyor saat. Mıknatısız bir yapıda olduğu için. Saat... Açalım bakalım. Açılacak mı? Görelim bir. Şöyle bastıralım. Evet açıldı arkadaşlar. Buradan kurulumunu yapacağız. Dokunmatik bir ekranımız var. Şurada Türkçe dil seçeneğini seçiyoruz. Bastık. Evet burada telefondan uygulamayı indirip ee, cihazımızı telefonumuza tanıtmamız gerekiyor. Realme Link uygulamasıyla bunu istediğiniz telefona tanıtabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani iPhone olur, e, herhangi bir Android telefon olur. Bu fark etmez. Saatle ilgili merak ettiklerinizi inceleme videomuzda anlatacağız zaten ama e, şunu söyleyebilirim size. Fiyat performans açısından önde gelen ürünlerden biri olacak gibi duruyor. Çünkü bu saatin fiyatı arkadaşlar hala hazırda 900 Türk Lirası ee, şunu merak edenler olabilir. Bu saatte mikrofon var mı? Ben bu saatte konuşabilir miyim? Telefon görüşmesi yapabilir miyim? Hayır arkadaşlar bu saatte telefon görüşmesi yapamıyorsunuz. Genel özelliklerini söyleyecek olursak dediğim gibi uyku takibi yapabiliyor. Kalp bitmenizi ölçebiliyor. Kandaki oksijen oranınızı ölçebiliyor. Ve bunların yanı sıra çeşitli spor modları da bulunuyor. Zaten bunlar her akıllı saatte olan şeyler. Kadran seçenekleri nedir ne değildir. Bunlara zaten incelememizde değineceğiz. Ama eğer ben bir hakkında böyle detaylı bir şeyler öğrenmek istiyorum diyorsanız arkadaşlar. Sitemizde biz bu saatin yazılı incelemesini yapmıştık. Dilerseniz oradan girip okuyabilirsiniz hakkındaki detayları. Önümüzdeki günlerde dediğim gibi saatin video incelemesi de gelecek. Bakalım Realme Watch bizlere neler sunacak. 900 liralık bir fiyatı var. Ama ama arkadaşlar ileride düşebilir. Çünkü biliyorsunuz mesela e, Realme Watch da 600 liraya girmişti piyasaya. Şimdi baktığınız zaman neredeyse fiyatı yarı yarıya düşmüş durumda. Dolayısıyla bu saat hoşunuza gitmiş olabilir. Ama 900 liradan mı derseniz ben biraz bekleyin derim. Çünkü Realme Watch gerçeği var önümüzde. Yarı fiyatına düşmüş. Realme Watch'esse e, hani bir 2 ay sonra fiyatı düşebilir. Eğer düşmezse de 900 liraya alınabilecek bir saat gibi duruyor elbette. Ee, yine de tam kararımızı incelemeden sonra vereceğiz. İnceleme videosunda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.